varsa dağıtıyoruz. İyi. Kuvan örtüsü olarak o muşamba şöyle iki milimlik, üç milimlik muşamba şeffaf. Kapağı kaldırdığınız zaman hem ayrıları da görelim diye. Öyle bir şey kullansak <gülüyor> kullanıyoruz. Bir telefon, terleme falan yapmaz mı? Havalandırma evet. ağaçlar sıkıntı yaşamıyoruz. Kullanıyoruz. İşte var. kullanıyor ben E Biz de kullanıyoruz işte. Yani alttaki havalandırma açık olduğu için sıkıntı olmuyor. Ama havalandırmayı Ama kapattığınız zaman niye? Yani? havalandırma iyi sıkıntı olmuyor. Zaten buharlama şimdi de buharlama var ki. Evet. Ama kekler bile hala üstünde arını yani onu da kullanmasını hızlandırıyor. Koyuk yani sert kek yapıyorsun. Telleme o sert keki yumuşatıyor. Yumuşattıkça o da kullanıyor. Şu anda senin de var. Mı? Var. Ha. Buyurun. Naylon mu bez mi yani daha elzem olan Ya onlar tercih meselesi. Bir şey ha, diye ha. var. Yani fark var mı? Fark var tabii. Yani kapaklarınız eski su kaçırabilme ihtimali varsa naylon daha ön planda. Kapaklarınız iyiyse bez ama ısıyı kaybetmeyecek bez. Yani sıcak hava yukarı çıkacak. Kovan içerisinde ha sıcak hava yukarıya doğru çıkıyor. Çıkan sıcak havanın dışarı kaçmaması lazım. O sıcak havayı orada hapsetmeniz gerekiyor. Şimdi naylon o sıcak havayı hapsediyor ama dışarıdan soğuk gene onu soğutuyor mu? Soğutuyor. O arının üstüne gene bir şeyler örtebilirsiniz. Ya yani kapatabilirsiniz. Bir arada hiçbir şey yapmadan da direktman kışlatabilirsiniz. Komple sarmalayarak. Da. Bu neyi sağlar? Güçlü bir arıysa kovanın içerisinde rahat sarıyorsa, gıdası bolsa geçirir. Ama arı zayıfsa, gıda azsa geçiremez. Şimdi bu neye benziyor? Bakın biz burada kalabalığız. Salonu dolduruyoruz. Klimada çalışıyor, bir sıkıntı yok. Klima çalışmıyor, üşümeye başlıyoruz. Sobamız var, kalabalıkken birer tane birer tane atıyoruz. Temin arkadaşlar ne dedi? Çok sıcak oldu dedi. Birer tane birer tane atıyoruz. Niye? Çünkü kalabalığız ama iki kişi olduğumuz zaman ikişer ikişer atıyoruz. Odunumuz varsa ikişer ikişer atıyoruz. Yoksa birer birer atıp sobanın yanında muhabbet ediyoruz o zaman. Yani bu bu da kovanın içerisindeki durum da aynı. Kalabalıksa, kovanı rahat sarıyorsa, gıda olsa çok fazla tüketmiyor ara. Azıcık tüketiyor ama ısıyı hapsedebiliyor. Isıyı hapsettiği için problem olmuyor zaten. Hiçbir şey problem olmuyor. Kovanın altı açıkmış, üstü naylonmuş değilmiş. Ama kovan iki çerçeve olmaya başlayınca bu sefer daha fazla tüketiyor. Biz hep bunun tersini Ya yani Az nüfus az tüketir, düz mantık. Az nüfus çok tüketiyor, çok nüfus az tüketiyor. Çok olan nüfus yavru yapmaya başlayınca çok tüketmeye başlıyor. Yani bahar gelip bol yavru yapınca çok tüketmeye başlıyor. Az nüfus zaten bol yavru yapamıyor ki. Yapabilecek gıda kalmıyor zaten bahar kadar. Bunu bariz bir yani. özellik koyuyoruz. Gıdayı ya geliyor sanki yağmalamışlar ya. Yağmalamışsa arı terk edecek kovanı. Kovanın içerisinde hiçbir şey yok. Bir arıcı abimiz o zaman şey diyor işte. Ya gizli yağma var ya. Gizli yağması var mı abi? Kovanın içerisinde hala çerçeve. Yani o iki, orada 500 tane arı var zaten yani. 3 çerçevelik arıyı yağmalamaya o kadar arı başladığı vakit o arı kurtarma şansı yok zaten. Ya çerçevenin üstündeki, altındaki, sağındaki, sonundaki bir tane O gizli yağma dedi şerbeti koyuyor ya. Şerbeti bu çekmiyor da başkası çalıyor diye şey yapıyor. İçeride çünkü görmüyor şerbeti. Bir litre koyuyor. Ertesi gün gene yok. İçeride gene bir şey yok. Çünkü ara onu yakıyor. Isıtamıyor kovanı. Sürekli yakıyor. Bu sizin iki kişi durup odunu atıp gürür gürür yakıp ondan sonra kömürlükten birileri odunu çalmış demenize benziyor. Yani. Ya yaktın işte abi ısıtamadın ki sen. Evet sorun. Şimdi arkadaşlar bu zaten doğuda birçok yerde yapılıyor ya. Yani. Kapalı bir yere taşıyorlar. Buralarda hatta sobalar yakıyorlar. Şimdi benim o konuda bir yani yaptığım bir şey değil ama kafamda tereddütler var. Yani bir yere taşıdığınız zaman evet. Koyduğunuzda soğuğu kesiyorsunuz. Ona da evet. Yani soğuğu izole etmiş oluyorsunuz. Sıcakta ne yapacaksınız? Yok besleme değil, arı çıkış yapmak isteyecek. Bu çıkışın için isteyecek. Dışkılamak için isteyecek. Yani uçuşu dışkılamak için isteyecek. Belirli gıdaları almak için isteyecek. Buna engel olacaksınız. O grup o kovanların uçuş kısmında ölüyor bazen. Yani benim ufak tefek yaptıklarımdaki sorun o. Benim kafama takılan şimdi yapmadığım için sadece yorum yapıyorum. Böyle bir alanı komple kovanla doldurdunuz. Bu alanın dış kısmındaki ısı ile merkezindeki ısı farklı. Bu aralığın, yani bu arıların istediği ısıl derecesi nedir kışın? Ama 10 derecede sabit tutuyorum diyorsanız tamam. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama bu yığının içerisindeki bile ısı dalgalanmaları sorun oluşturacak kanaatindeyim bakın. Sadece fikir yürütüyorum. Yaptığım bir şey değil. Ama gerçekten insanlar taşıyorlar. Benim okuduğum kaynak Bilgilerine göre işte taşıyorlar. Bir grup taşımıyor. Çünkü hani eksi 40'a düşüyor bizim burası diyor. Evet eksi 40'a düşüyor ama kar yağıyor zaten. Karın altı eksi 40'a düşüyor mu? Kar bir izolasyon malzemesi esasında. Kapatıyor orayı. Ama siz o karı temizlediğiniz zaman, açtığınız zaman daha çok soğuğu yiyorsunuz. İşte o zaman ısıtmak zorunda evet kalıyorsunuz. Burada önemli olan bölgenizle Nasıl bir arı nüfusuyla kışladığınız zaman iyi çıkış yapıyorsunuz nasıl bir depolama yani sizin kendi alışkanlığınız nasıl oluyor ona göre kanaat getirmeniz lazım. Yani ben şimdi 2-3 çerçeveli karıda tereddüt ediyorum. Niye tereddüt ediyorum? Çünkü önceki senelerde sıkıntı yaşamışız. 2-3 çerçeveli karıyla kışladığımız zaman. Ama çıkmadığımız seneler var mı? Çok 2-3 iki, iki çerçeveli karılarla bir çerçeveli karılarla çok çıktık yani kışa ya çıkmayacağız diye bir garanti yok. Ama garan rahat değiliz yani. Zayıf arılarla girin. Elden geldiği kadar kışa giriş nüfusu 5-6 çerçevelik nüfusla kışa giriş olması. Daha rahat arıyı geliştiriyorsunuz baharda hem de kışlamanız daha rahat oluyor. Yani bir şey söyleyeyim. Şimdi yeni bir şey çıkmış strafor e, kovanlar 5 çerçevelik. E, aklıma şöyle bir şey takılıyor Şimdi ilk dersleri gördük arı 15 dereceden uçuyor, 10 dereceden aşağı düştüğü zaman uçmayı yeteneğini kaybediyor. Ee, şimdi bu strafor kovan çok sıcak tutacak arıya zannedirse, halinde sürekli bir hareket bir e, heyecan olacak arı çünkü sıcak olmuş olacak. Tamam. E tüketim yapacak, bir şeyler isteyecek. Tamam, ne işte. olur hocam? Yani bu. Şimdi bu strafor kovanıza ne oluyor? Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, strafor kovan kovanı sıcak tutacak. Peki normal kovan soğuk mu? Yani normal kovandaki arının salkım ısısı 14 dereceye düşüyor mu? Hayır. Arı 10 derecenin üstünde, 15 derece sıcaklıklarda uçuş yapabilme ısısı. 15 ya yani uçuş yapabileceği ısı dışarıdaki ortam. Yani 15 dereceyi kovanın içerisinde gördüğü zaman uçuş yapmıyor ki. Dışarısı 15 dereceyi gördüğü zaman uçuş yapıyor. Kovan içerisindeki salkım zaten 29 derece. Ya yani kovan içerisindeki ısı zaten Straforun koyduğunuz kovandaki 28,5 derece, öbür 24 derece değil ki. Salkım her zaman aynı derece. Strafor kovan, strafor kovan sadece dışarıdaki ısıyı içeriye, soğuğu içeriye nüksetmesini engellemek için. İçerideki ısının kaçmasını engellemek için. Biz bunu normal kovanda, yani strafor kovan olması şart değil. Biz normal kovanları sıkıştırıp straforla daraltıyoruz arayı. Bundan de gayrı. Orada üretilen ısının dışarıya kaybolmasına gelmiyor. Siz 7 çerçeve, 8 çerçeve bir arada da bu sefer ne yön plana ısının kaybedilmesi değil. Oradaki problem ne? Rutubetin çıkması. Rutubeti dışarıya atmaya imkan sağlamanız gerekiyor. Her tarafı kapatıyorsunuz. Bir tane uçuş deliği bırakıyorsunuz. 2 çerçeve arı da aynı uçuş deliğinden solayacak. 8 çerçeve arı da aynı uçuş deliğinden solayacak. Kaç kişiyiz? 30 kişiyiz. 40 kişiyiz. 150 kişi oldu salonda. Ne olacak? O zaman klimayı kapatın cam açın diyeceksiniz. Çünkü o zaman problem oksijen oluşmaya başlayacak. Oluşan karbondioksit rahatsızlık vermeye başlayacak. Ben gerekçesini söyledim. O artık reklama girer. <gülüyor> Yani şey de için değil. Hani ben kullanıyorum. Kışlatmak için. Kışlatmak için kullanıyorum. Artı taşımak için de kullanıyorum. Yani evet. hafif. Şimdi benim aralarımı ortalaması zaten dört çerçeve. Benim böldüğüm arılarla güçlü arılarımı verdim zaten. Benim elimde şu an zaten zayıf ve çoğunlukla bölme arılarım var. E bölme arılarım zaten nüfus olarak az. Yüzde <gülüyor> 80'e neredeyse straforları aldım aralarımı. Çünkü hem alan zaten yetecek. Hem de ani bir şeyde karar verirsem diye düşünüyorum. Hani Şubat ayında falan karar vermeye ihtimalle. Arıyı taşıyayım bir yere dedim. Straforları tık tık tık tık tık yükleyip istediğim yere gidebiliyorum yani. Ama kovanı, kovan başıma dert yani. Kovanların hepsi de birbirinden farklı benim. Onun kafa uymuyor, onun uçuş deliği uymuyor. Bir kambiyonete yükleyemiyorum. Ama straforda öyle bir sorunum kalmıyor işte. Yani yaptığım için söylemiyorum ama yapmayı planladığım için öyle düşünüyorum. Ben. Belki anormal bir şey çıkacak bu sene belki kışlamada farklı bir şey görür. Önceki senelerde tabii önceki senelerde faydalarını gördük. Ama bu sene belki bir zararını göreceğiz o zaman da onu söyleyeceğim yani. Evet üstünde parke taşı yoksa gider yani hiç şansı yok. <gülüyor> Ya kapak zaten emanet duruyor yani. Kapaklar böyle hele de bir kek falan koyduğunuz zaman kapak boşta zaten. Şu an ben gittim koydum ya bir iki arada ya tereddüt ettim. Keki böyle yassılaştıramadım. Kapak böyle kekin üstünde duruyor. Yanlar açık kaldı herhalde. Dedim iki gün daha sıcak artık yiyin yiyebildiğiniz kadar. Gelirsem kapatırım tekrar dedim. Yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Yetişmeye çalışıyorum kursada. Evet arkadaşlar başka var mı soru olan? <gülüyor> Ya şimdi bu bakım döneminiz olduğu için kafanı, aklınıza takılan soruları sorun. Şey Çünkü yani. bazıları yarın araya gidecek zaten herhalde. Şerbet, şerbet ve kek verilmez diyorlar. Verilmez diyormuşum ben de verdim işte şimdi. <gülüyor> ben ben de şimdi şimdi ben arkadaşlar de. ben onun mantığını anlatacağım. Karar tamamen size ait bakın. Körü körüne besleme. Temin dedim ya bakın. Körü körüne besleme doğru bir şey değil. Fakat beslemenin gerekçelerini söyleyeceğim. Şimdi size neden bunun verilmesi lazım? Mantığını söyleyip gerekçesini söyleyeceğim. Ondan sonra karar size ait. Şöyle verilmez deniyor mesela. Arı ısınır, hararet yapar. Dışarı çıkar soğukta. Bu sefer geri dönemez diyor. şimdi. ya Salkın zaten 29 derece. Niye ısıtıyorsun abi? Yani o arıyı sadece doyurabilirsin sen yani o ısıyı ekstra salkım ne ki bana şerbet vermediğin zaman salkım ısısı 16 derece ama şerbet verdiğin zaman 29 dereceyi buluyor dediğin zaman tamam öper başıma koyuyorum verme. Evet. Ama böyle bir mantık yok kovan zaten 29 yıl boyu bizim kendi arkadaşlarımızla sensörleri koydular denediler yani literatür bilgileri araştırmacılar yayınlamış biliyoruz zaten. Ama bir de arkadaşlarımız bariz olarak denediler yani. Dediler ki yıl boyu şeyde Güneyköy'ünde yıl boyu 29 derecenin altına düşmedi ısısı kovanın. Merkez ısısı. Salkımdaki. işimi e düşmemişken sen nasıl diyebilirsin ki bu arıyı verdiğin zaman bu arı hararet yapar dışarı atar kendini. Ya niye biz kışın evin içerisinde sobayı yaktığımız zaman bunalıp habire çarşıya alışverişe mi gidiyoruz? Çok soba Evde yakın. çok soma yakmayın. çok alışveriş yaparsınız bütçenize zararlı. Ya böyle bir mantık yok ki. Su bir şey daha var. Suya vurur deniyor. Bakın diğer bir şey de suya vurur deniyor. Suya vurur, evet. Su gereksinimi için arı dışarıya çalışır. Ama bunu bal tüketirken de suya vurur. Yavru yapımında da suya vurur. Kovan içerisinde su gereksinimi olduğu zaman direktman suya vur. Su başlı başına bir gıdadır bakın. Su olarak. Keki yemesi su ihtiyacını arttırabilir mi? Arttırabilir. Evet. Şerbet yemesi su ihtiyacını azaltabilir mi biraz? Azaltabilir. Evet. Yani su oranı olduğu için. Ama su, şerbet verdiğiniz arı suya vurmaz mı? Vurur. Çünkü su su olarak gene lazım. Diğer bir kaynak Rusların yaptığı bir araştırmada ve başka bir araştırmada onu hatırlamıyorum kimin şimdi direkt yaptığını da 1 mol glikoz parçalandığı zaman 8 mol su açığa çıkar. Moleküler olarak. Kilogram olarak 1 kilo bal tüketildiği zaman 650 gram su açığa çıkar. Bu suyu ne yapacağız şimdi? Krebs döngüsüdür. Yani şey biyolojik olarak anlatabileceğim bir şey değil size şimdi ama şöyle söyleyeyim. Şekeri tüketiyor musunuz? Tüketiyorsunuz. Enerji açığa çıkıyor mu? Enerji. Açığa. Biz de yapıyoruz bunu. Bütün canlılar böyle yapıyor. Enerji açığa çıkıyor mu? Enerji açığa çıkıyor. Enerji ile beraber oksijeni kullanıyoruz, karbon bağlarını parçalıyoruz, karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Yani üretim, enerji üretiminin canlıların hepsinin enerji üretiminin ana çizergesidir bu ya. Yani. Karbon, hidrojen, oksijen şekerin yapısındaki olanlar. Suyu da alıyorsunuz. Bunlar bir tepkimeye giriyorlar. Ve bunu enerjiye çevirmek için yapıyoruz. Isı açığa çıkıyorsa karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Burada üretilen gramaj olarak önemli değil. Ama moleküler olarak karşılaştırdığın zaman 1 kilo bal tüketildiği zaman 650 gram su açığa çıkartıyoruz. Kovanın içerisinde terleme olmasının sebebi bu. Isı üretildiği için yoğuşma oluyor ve kovanın içerisinde terleme meydana geliyor. Ve bu terleme kovanın içerisinde kullanılıyor zaten. Arı zayıf olduğu zaman terleyemiyor. Güçlü olduğu zaman terliyor. Zayıf arıyı terleyemediği için zaten su için vurmuyor ki sadece. Her şeyi bulmak için vuruyor. Çünkü içeridekini kullanamıyor arı. Arı kalmış bu kadar. Arın üstüne bir tane kek koymuş amcam. Yarısını yiyebilmiş hayvan en son bırakmış kovanı gitmiş. Diyor ki ya bunu kekin yarısını yemiş ondan sonra su aramaya gitmiş. Ya kovan burada suyu nereye aramaya gitmiş. <gülüyor> ya işte ama arı kalmış zaten sorun bu kadar kalması bu kekin konması <gülüyor> değil ki. Hayır su vermiyoruz zaten. Yok, Suyuken... su... <gülüyor> hayvan, niye su vermiyor? Ne yapabilirsiniz? Misal zayıf koloniği. Terleme yapamayacağını düşünerek naylon sarmanız bile bu arada yoğuşmayı sağlayıp o gıdayı daha rahat tüketmesini sağlar. Isıyı da hapseder. Yani naylon sarmak bile bir çözüm. Hı ne yapıyoruz? yapıyoruz ya. Pazar yerinde tezgah yapıyoruz, üşüyoruz, gidip baraka yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir 15e 10'dan çakıyoruz, naylon çakıyoruz. Niye? Rüzgarı kessin, ısıyı tutalım diye. Aynı mantık yani. Ev traklaması. <gülüyor> Dışarıdan da naylondan tekrar o krefin dizikleri tekrar sardım. Sadece ağzımda küçük bir delik bıraktım ve arı kışı köperen çıkardım. Yani ne kadar alanda daralttıysanız o kadar kurtarma şansınız var. Her kış bakın Öyle bizim farklı seneler senelerdir yapıyor. 25 senedir defalarca yaptığımız şey kışın böyle sağlı sollu kek koyduğumuz arılar var. Altı çerçeve şey altı yedi çerçevelik nüfusla üstüne böyle tabaka gibi kek koydum. Bunlar niye suya vurmuyor? Ya bunlar suya gide gide gele perişan olması lazım. Bakın pardon şu var şu var bakın bizim bölgemiz rutubetli bir bölge. Şu dönemi kurak geçiyor bakın şu an kek tüketimi sıkıntılı olur arada. Döküntü yapar. Niye? Nispi nem düşük. Ama yılın çoğu döneminde nispi nemimiz yüksek bizim. Nispi nem yüksek olduğu için sulu besleme bizim için çok cazip değil. Ama nispi nemin düşük olduğu dönemlerde cazip. Şimdi Ege koşullarında düşünün. Ege koşulunda tamam. Bazı dönemler çok dikkatli olun. Su yok piyasada zaten yani. Ya çok basit hemen bir örnek vereceğim. Bitirelim dersi. Mal hasat ettiğimiz zaman çerçeveyi sıtkı çerçeveleri aldık dışarıya şöyle astık. Ne olur? Yağma, yağma olur? yağma olur. Öyle bir yağma olur ki köy karışır. Karıştı Yapıyorlar. <gülüyor> köy karışır. Çamda gittik balı hasat ettik. Çerçeveyi koyacak yer yok. Bir tane örnek gösterdiğim ağaçlar arasında ipi çektik astık bir tane arı vurmuyor. Ya arı kuru zaten ama Bal kurumuş bal olmuş zamp gibi. Arı su arıyor bal aramıyor ki. Balı da belki içerisindeki su oranı için çiçekten taşıyor, şeyden taşıyor. Dışarıdan, ılgından, keçi boynuzundan falan. Su yok zaten arı. Arı yani onu taşıyamıyor ki ne zaman çiğ olacak? Şerbetten şey, şerbettençe korusu öyle taşıyacak. Taşıyamıyor. Ama bizim burada asın hasattan sonra yani köy karışır. Biz orada bir dünya çerçeve asmışız. Bir tane arı gitmiyor. Şimdi burada hava kuruyken siz katı besleme yapmanız bir anlamı yok ki. Zaten kuru hava. Alamaz. Ya yani burada arının dışarıya dökülmesine kanaat getirmiyorum ama arı zaten su olmadığı için zaten geriliyor. Yani keki koymanızdan dolayı gerilemiyor. Su yok zaten onun için geriliyor. Arı. Burada beslemenin şeklini bölgenize göre karar vereceksiniz. Ya faydası olabilir, denemek lazım. Bakın gene 10 sene, 15 sene daha fazla önce yani böyle gidiyorum arıla. Ben de birçok şey hani araştırıyorum o zaman yeni yeni oturduğun. Şenköy'de bir amcamızın arılarına gidiyorum. Arılığın üstü kapalı. Arılar beşer altışer çerçeve, kovanlar kapalı. Kovanlara herhangi bir yerden su gelme ihtimali yok. İçeride şerbetlikleri var, şerbetliklerin içinde iki santim su var kara kara tavuk gibi düşünüyoruz. oturduk bu su buraya nereden geldi? Kovanın içerisinde yoğuşma yapıyor. Şerbetle ya terlemeyle gelen su süzülüyor aşağıya. Terlemeyle gelen su süzülüyor aşağı. Altta birikiyor. Şimdi diyor ki ya diyor dışarıdan geliyor desem diyor. Kapı o zaman polenlikli kovanlarımız da yok. Hepsi düz kovan, komple kapalı. Bir tek uçuş terini. Ya diyor Yağmur vurdu girdi desem ondan korkmuş zaten kovanların kapaklarının altından naylonlar kapatmış. Naylon kapattım diyor. Gene içeride su var diye ya. Oturduk düşünüyoruz bu su nereden giriyor diye ya. Terleme yapıyor. Terleme yaptıkça o zaman plastik şerbetlikler de yok o bölme tahtası şerbetler. Kontroplaktan çakıyoruz. Kontroplakın içerisinde yoğuşma yaptıkça aşağı süzülmüş süzülmüş süzülmüş, süzülmüş altta su birikmiş. Kontro plan içinde. Ya kovan içerisinde zaten rutubet üretiliyor. Yani var burada. Kovanın içerisinde ekstra Biz rutubeti gidermeye çalışıyoruz kovanın içerisinde. Gaye bu. Katı beslemenizin gayesi de bu bizim. Evet arkadaşlar. iyi akşamlar. Arıya kek verdik. Şerbetliğe de şerbet koymaya gerek var mı şu an? Ya şu şu an için konulabilir yani 10 derece 17 derece 18 derece sıcaklık var arı çalışıyor zaten. Ama şu anki konumda arının benim ya kendi arılarımda gördüm arılar su toplamış alanında sıkışmış çok büyük bir yavrulama durumu yok. Yani yavruyu da kesmiş birçoğu çekilmiş. Farklı ırklarda olanlar çok yavru yapanlar da zaten yetiştiremeyenler terk etmiş. Yok yarın yok hafta sonu yok. Yok. Şer, şer, şer, şerbet parçam. bir bardak tuz, bir bardak şeker. Genelde hazır şerbet. Kesimi yaptığınız beklediğiniz sürece ekşime yapabilir. Bu stoklandığı zaman da ekşime yapabilir. 2 6 kiloluk falan şeyler var hazır şerbetler. Ya bu damara yakın yerden sokması, damarı uzak yerden sokması. Çünkü bu dolaşıma ne kadar girdiyse o kadar çok etkili olacaktır. Yani Tabi onu, onu söylemekte de, de fayda var. İşte iğnenin tırtıklı olduğunu söyledik ama nasıl alınacağını söylemedik size. Biz işte genelde arı soktu zaman iğneyi tutup çekiyoruz. E şimdi siz de gördüğünüz zaman diyorsunuz ki ya işte iğne böyle tutup çekiliyor. Tırnak tırtıklı olduğu için iğneyi yatayda bir bıçak gibi bir şeyle böyle sürtünerek alınması o iğnenin daha fazla zehir vermesini engellemiş oluyor. Çünkü sıktığınız zaman o arkadaki zehir kesesindeki zehiri komple içeriye veriyorsunuz. O da esasında iyi bir şey. Nasıl iyi bir şey? Vücut onun hemen farkına varıyor. Öbür türlü zehir yavaş yavaş çaktırmadan daha derinlere gidebilmek için azar azar ilerliyor. Azar azar zehir gidiyor ki vücut fark edemezsin ben de daha ileriye gideyim diye. Yani orada bir stratejik savaş var esasında. Yani iğnenin batması ve vücudunuzun tepki vermesi orada ufak bir savaş dönüyor. Bu savaşı kim kazanırsa sonuç ona göre şekilleniyor. Siz kazanırsanız ya arı zehiri beni etkilemiyor. Siz kazanamazsınız ya beni bir tane arı sokuyor hastanelik oluyorum diyorsunuz. Hep buna göre hareket ediyor. Buyurun. Biliyorum. Kanalın böyle yeşil yosun oluyor. O güneşten. arı akşama kadar böyle hiç bir tane bulamaz. Ne taşıyor? Şimdi o muhtemelen suyun. Sudan aldığı şey var. Mesela su kaynağını iyileştirmeye yönelik biz çalışıyoruz. Diyoruz ki işte buraya su koyalım. Arı işte oraya gitmesin. Ama husisi olarak arı sürekli oraya çalışıyor. Ya veya şimdi bunu etkileyen birçok şey var arının suya gittiği zaman. Suyun istenilen ısıda olması gerektiğini biliyoruz. Yani arının vücudunu sabah serin havada çıktığı zaman güneşin vurduğu yerdeki suyu daha çok taşıyor daha sonra öyle sıcağı geldiği zaman gölgedeki suya doğru kayıyor. Yani ilk önce güneşin vurduğu yerdeki sıcak suyu çünkü kendi vücudu çok sıcak değil daha. O da anca ısındı kovandan uçuş yapabildi ama vücudu 35 dereceyi bulmadı. Daha rahat çalışması için. Dereceleri yani rastgele söylüyorum. Bu sefer ne oluyor Gidiyor gidip 10 derecelik bir sudan su alırsa vücudu zaten... 20 derecelerde hareket uçma kabiliyetini kaybedecek. Vücudu çünkü soğuk kanlı bir canlı dedik ya. Soğuk kanlı olduğu için vücudu yavaş yavaş hareket kabiliyetini kaybedecek. Bu sefer sudan kalkamayacak. Daha güneşin vurduğu sıcak yerdeki suya gidiyor ki vücudu soğumasın. O suyu alıyor kovana götürüyor kullanıyor tekrar geliyor tekrar alıyor. Ama öğleye doğru hava ısınmaya başladığı zaman bu sefer sıcak su zaten hava sıcak. Sıcak su daha sıcak, ona soğuk olan daha çok iş görüyor. O zaman sıcaktaki suyu almaya, şey sıcaktan uçarken serin yerdeki, soğuk yerdeki suyu almaya başlıyor. Bu bir etki. Diğer ikinci etki, suyun kalitesi, ona göre mineral ihtiyacı, farklı özellikleri, tadı, kokusu, başka özellikler fark ettiriyor o suya vurmasını. Diğer bir etki daha var. Diğer bir etki de, bir dere kenarında baktığınız zaman otluk yerdeki suya vurmuyor. Açıklık yerdeki suya vuruyor. Çünkü bu hayvan sonuçta bir av. Yani bunu avlayan avcılar var. Onun için korunaklı bir yerde etraftan herhangi bir tehlikenin gelebildiğini görebildiği bir yerden suyu alması lazım. Bir yapraklık, çalılık bir yere girdiği zaman orada işte örümcek ağı olabilir. Orada konakladığı zaman işte başka bir canlının ona doğru geldiğini göremez. Bunun için de tercih yapıyor. Yani çevresini görebileceği, kaçabileceği ortamı sağlayabilecek bir yerden de suyu almaya çalışıyor. Bu da bir etki. Yani bunlar farklı, belki fark edemediğiniz başka etkiler de var. Suyun pH'sını da mesela tetikliyor. pH'sı belki asit karakterli suyu daha çok tercih ediyor. Bunlar denenebilir. Yani denemelerle bulunabilir. Ama biz e, elden geldiği kadar bizim için su öncelikli olarak 600 metre alanın içerisinde olması önemli olan. Yani yakın mesafede olması, istediği zaman ulaşabileceği yerde olması. Biz eğer su ihtiyacının karşılayamayacağını düşünüyorsak kendimiz <gülüyor> su kaynakları oluşturmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz işte suluklar var hazır araziye konulabilenler son zamanda çıktı onlar araziye onları koymaya çalışıyoruz. Onlarda da gene şunu söylüyoruz. İşte gölge yere iki tane koyun güneş yere iki tane koyun. Yani arı istediği zaman istediği yerdeki sudan faydalanabilsin. Bunun sularını elden geldiği kadar sık aralıklarla değiştirin. İçerisinde sürekli bekletmeyin ara sıra yıkayın temizleyin dezenfekte edin. Çünkü su e, ciddi bir taşıyıcı. Yani bakteri taşıyıcısı. Temiz suyun olması, kaliteli suyun olması her zaman için önemli. E, i̇ki, bu sulukların dışında kendiniz işte yapay bir bidon koyup suluk yapmak istiyorsanız, bir varil olabilir, bir su bidonu olabilir. Bunu gölge bir yere koyacaksınız. Sehpayla yükselteceksiniz. Bunun önüne uzun bir tahta koyacaksınız ve tahtaya da şöyle kanal veya şöyle şöyle çıtalar çakarak birçok kullan arıcının kullandığı yöntemdir bu. Suyun buradan gezinerek inmesini sağlayacaksınız. Bu varile de bir musluk da koyabilirsiniz ama bir çiviyle ufak bir delik de delebilirsiniz. Küçük bir delikten oradan damla damla su akması o tahtanın ıslanmasını sağlayacak. Bunu da bir ağacın altına koyarsanız çok çabuk güneşten etkilenmeyecek. Ama bu tahtayı yine güneye doğru çevirirseniz yani şöyle söyleyeyim sabah güneşini alacak, öğlen güneşinden korunacak, akşam güneşini alacak. Mesela benim aralıkta dikkat bu mantığı görürken en çok dikkatimi çeken şey işte biz tezgahları yapmak için araba lastiklerini dedik arıla. İşte bir grubunu kullandık. Tezg tezgahlarımızın ortası çöküyordu. Onların altına koyup hani çökmesini engelleyelim diye. Bir grubu da arazide kaldı lastiklerin. Daha sonra... Bir gün sabah galiba. Gittim erkenden. Yani lastiklerin içerisinde su birikiyor. Ben su kaynağı koymuşum. Bir tane şey koymuşum. Bir donk... E, plastik bir malzeme koymuşum. Onun içinde su var. Yağmur yağmış. Gene lastiklerin içine de su dolmuş. Arı dönüyor lastiklerin içerisine. Ziftli, kauçuklu kirli bir görünüm olduğu için istemiyorum onu arı vurmasını. Ben döküyorum öbür lastiğe gidiyor. <gülüyor> ya şimdi niye buna gidiyor arı diye. Daha sonra fark ettim ki lastikler güneşte kaldığı için sabah güneşi vurunca erkenden veriyor. Siyah ya. Su tam istedikleri kıvama gelmiş arıya arını direkt hemen ilk ona konuyorlar. Ondan sonra öğle sıcağı geldiği zaman benim işte ağacın altına koyduğum bidona dönüyorlar öğlen ona vurmaya başlıyor. O gölgede kalıyor serin. Ondan sonra ona vurmaya başlıyorlar. Akşam gene serinlik çökmeye başlayınca dönüyorlar tekrar lastiğe geliyorlar. Tekrar lastikten almaya başlıyorlar suyu. Yani bu döngü onların içerisinde önemli olan birinci dereceli şey. ısı. Yani vücudunu soğutup orada kaldıktan sonra hem kendi ölecek hem kovana suyu götüremeyecek. Zaten amacı suyu götürmek. Suyu götürmesi önemli olan. Suyu kendi kullandığı gibi içme suyu olarak kullandığı gibi yani besleme amaçlı kullandığının yanında aşırı sıcak dönemlerde e, şunun içinde kullanıyor. Sudan bahsetmişken söylemiş olayım. Pupa çerçeveleri, kapalı yavru çerçeveleri e, diğer yavruların hepsi ısıl ihtiyacı olmasına rağmen kapalı yavru çerçeveleri aynı miktardaki ergin arı kadar ısı üretir. Yani yumurta, larva, pupa dönemi dediğimiz zaman kuluçka döneminde pupa dönemindekiler zaten beslenmesini tamamlamış yavrular ya. Onların içerisinde gömlek değiştirme, hücre parçalanması sürekli bir aktivite olduğu için ısı üretir. Isı ürettiği için de sıcaklık oluşturmaya başlar. Bu sıcaklık bahar dönemlerinde problem değildir. Ama aşırı sıcak dönemlere gelmeye başladığınız zaman Kovanın ısıtılması artık gözlerde edilip serinletilmesi ön plana çıkmaya başlar. Kapalı yavru hücrelerinin yani peteklerinin üzerinde bir tane arı göremezsiniz o dönemde. Boştur. Arıcılar düşünüyorlar kovan içinde arı yok sanki der yani. Arı da gayet normal olarak kuluçko çevresini bırakır. Kovanın tahta kısımlarına doluşurlar. Ve burada kanat çırparak kovanı serinletmeye çalışırlar. Getirdikleri suyu da hem kendileri kullanır. Hem de bu yavru gözlerin üstüne püskürterek nemi arttırır ve serinlik hissi oluştururlar. Yani kovan içerisinin serinletilmesini sağlarlar. Nasıl çok soğuk havalarda uzun süreli kovanı açık tutarak içerideki ısının kaybolmasını istemiyorsak, aşırı sıcak havalarda gene kovanı uzun süre açık tutup serin havanın yok olmasını da istemeyiz bakın. Buna dikkat edin çoğu kişi buna dikkat etmez. Ya hava nasıl sıcak diye kovanın üstünü açık bırakır. Örtüsünü açık bırakır. Bakın burada problem kovanın serinletilmesidir. Kovan zaten hava sıcaklıkları 30 derecenin üstüne çıkmış. 35 derecenin üstüne çıkmış. E, kovanın içerisinde de bir üretim var. Yani elektrikli soba yanıyor gibi düşünün. Arı burayı serinletmeye çalışır sürekli olarak. Burada aşırı sıcaklarda işte kovanların alt kısmındaki havalandırmalar ön plana çıkmaya başlar. Bu havalandırmalar kovanın içerisinde gölge yerden serin hava üfletilmesi için bir imkan sağlar. Çok hele ki önceden işte 4-5 çerçeveler iken bu dönemlerde bal dönemine yaklaşıyoruz. katlık güçlü kolonilerimiz var. Buru, bu havalandırma kovanın serinletilmesi ciddi önemli ihtiyaçtır arkadaşlar. Su aynı zamanda buranın serinletilmesi işte. Van karşısına geçtiniz. evet bir serin hava geliyor ama bir fısfısla su sıktığınız zaman daha serinliyor. Arının da yaptı. bu rüzgarla serinletme işlemi. Vallahi o kadarını bilmiyorum ya. Yani. Ben soluca bakıyorum. <gülüyor> su yok olup kalamadı da. Ama belki hani titreşim olarak, koku olarak hissediyor olabilir. Yani buharlaşma buharla... biz nasıl buharlaşan bir suyun hani gözlerimiz kapalı olsa bile hani üstüne elimizi tutarak koklayarak o nem kokusunu alabiliyorsak, bizden kat kat koku alabildiği için o sıcaklıkla, yani 15 derecelik sıcaklıkta bile suyun farklı bir kokusu oluşabilir. mesela sabah nemli sıcak suyu içine, oradan etkileyebilir tabii. Var mı sorusu olan? Evet arkadaşlar. Geçen hafta aralarımızı geliştirmeye başladık. Şimdi bu geliştirmeye başladıktan sonraki süreci biraz daha seri anlatmaya başlayacağım. Çünkü burada dediğim gibi ana temaları size anlatmaya çalışacağım. Yani dikkat etmeniz gereken şeyleri. Çünkü çok aşırı detaylı nokta nokta anlatmaya başlarsam hem kafanız karışacak, elden geldiği kadar yalın bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çerçeve koyma tekniğinde, kovanın içerisinde çerçeve koyma tekniğinde herkesin kendine göre bir tekniği oluşturduğunu, kendine göre karar vereceğini söyledim. Ben kendi yoğunlukla kullandığım tekniği size söyledim. Yani çıtanın gıda çerçevesini aralanıp, yani gene buraya çizelim bir dört çerçeve arı. Pupa, larva, yumurta. Burada e, yeni konulan çerçevenin nasıl konulacağını bu pupa çerçevesinin arasına konulabileceğini söyledim. Şu kısma. Böylece buradaki konum ne olacak? Bu çerçeve yeni çerçeve olacak. Bal polen çerçevesi bir yana gelecek. Gene aynı şekilde bir yeni çerçeve daha konulmak istiyorsa bu taraftaki yumurta ya içe alınacak ya bu tarafta yeni yumurta yapılan içe alınıp tekrar buraya veya bu içe alınıyorsa buraya konulabilecek. Ya yani bu kademeli olarak sizin sisteme oturtabileceğiniz bir şey. Dediğim gibi bizim ya benim bunu çok savunmamın gerekçesi şu. Ee, bahar döneminde gelişip arının geliştiğini gördüğünüz dönemde birden hava sıcaklıklarının soğumasıyla koloniler geri çekiliyor ve böylece yavrular dış kısımda kalıyorlar ve bu yavrularda çürümeler görebiliyorsunuz. Bunlar şöyle oluyor yumurtaların çürümesinde çok büyük bir problem yok. Neden bunlar daha yumurta Soğuğa maruz kaldığı zaman beyaz yumurtalar siyah taneler haline geliyor. Ve arılar tarafından dökülüp atılıyor. Fakat e, larvalar da gene güçlü arılar tarafından temizlenebiliyor. Onlarda da çok sıkıntı göremiyorsunuz. Ama pupalarda ölümler meydana geldiği zaman burada şöyle bir çerçevede sap kısımları şöyle gösteriyorum. Şöyle bir çerçevede bunun... Komple yavru olduğunu düşünün ama arının havanın soğumasıyla çekildiğini düşünün kovan içerisinde. Şu yavru çerçevesinde şöyle dalgalı olarak şu kısımdaki yavruların öldüğünü görüyorsunuz. Kapalı yavruların nasıl öldüğünü görüyorsunuz. Kapalı yavru gözleri bilgisayarda gördüğünüz gibi kahverengi bir formda. Fakat aniden ölümler meydana gelirse bunlar siyahımsı bir forma geçmeye başlıyor denk görünümü olarak. İçeri doğru basılıyor veya hastalık belirtilerinde. Ama bu sebepten oluştuğu zaman şöyle bir dalga kısmını ayırt edebiliyorsunuz. Yani bu taraftaki yavrular düzgün, buradaki yavruların rengi bozulmuş. Bu bize soğumadan dolayı arının çekildiğini, çekilip de o yavruları terk ettiğinin ibaresi. Burada bu petek oradan kesilip. Atılabilir. Atılmasında fayda vardır. Çünkü orada kapalı yavru döneminde bakteriler oluşmaya başlıyor. Bu bakteriler bu ölen yavru içerisinde oluştukça bu petek yüzeyinde delikler oluşturuyorlar. Yani arılar tarafından bu deliniyor daha doğrusu ve onun kuruması sağlanmaya çalışıyor. Çünkü sümüksü bir tabaka oluşuyor burada bakterice yoğun ve arılar bunu o formda taşıyamazlar. Yani ellerine bir kürek alıp atma şansları yok. Ağızlarıyla bunu alacaklar. Bu sefer de diğer arılara yaymak zorunda kalacaklar. Onun için bunu burada denilip kurumasını amaçlıyorlar, deliyorlar. Fakat bu kurumak yerine burada havayla temas ettiği zaman eğer buradaki sporlar gelişimini tamamladıysa onlar da üreyip yayılmaya başlıyorlar. Kovan içerisinde bir enfeksiyon oluşumu meydana gelmeye başlıyor. Piş bir koku oluşmaya başlıyor. Ve daha sonra hastalıklarda anlatacağım gibi kovan içerisinde yavru çürüklüğü kokusu oluşuyor. Onun için bunun buradan uzaklaştırması çok önemli. Böyle bir şeyle karşılaşıldığı zaman. Ama en önemli şey böyle bir şeyle karşılaşılmasına fırsat vermemek. Yani... Arının hava değişimine maruz kaldığı zaman yeterli gıdasının olduğuna emin olmanız lazım. Çünkü daha önce örnek verdim ya. Burada bir sobanız var. Bu kışı geçireceksiniz. Bir kışta ortalama ne kadar odun yakıyorsunuz? Misal 2 ton odun yakıyorsunuz. Normal bir yakışta. 4 ton odununuz varsa ya kışın biraz daha uzamasının veya aniden ara ara baharda soğukların gelmesinin sizin için bir sakıncası yoktur. Rahat rahat yakarsınız. Çünkü dört ton odunuz var. İki kış geçiririm ben bu odunla dersiniz. Fakat sizin bir ton odununuz varsa o odunu tane tane yakarsınız. Arının da aynı şekilde. Gıdası yeterli değilse arı da bu gıdayı itiyatlı kullanmaya çalışır. Yavaş yavaş. Ve e, koşulların birden sertleşmesiyle ısıyı toplanarak stoklamaya çalışır. Ama gıdası bolsa ısıyı daha bol üretir o salkım geniş tutulur. Yani burada kovanın içerisinde yeterli ve bol gıdanın bulunmasına özen göstermek gerekir ki bizim en çok arı zarar yani arı zararına maruz kaldığımız ve kayıplara maruz kaldığımız dönem ilkbahar dönemleri ve sonbahar dönemleridir. Yani şöyle söyleyeyim kışa girerken biz Elimizdeki riskli olan kovanları zaten biliriz. Ya yani bu kovanlar riskli deriz. Fakat bunu bilmeyen insanlar da vardır baktıkları zaman. Ve burada ara işte kendi karnını doyursun dediğiniz zaman, yeterli gıda sütonu kontrol etmediğiniz zaman kayıplarınız daha ön plana çıkar. Ve burada kaybın da neden olduğunu bilmezsiniz. Eskiden çok söylenirdi. İşte soğuktan arı öldü. Yani Kafkasya'da kışı geçiren bir arının burada soğuktan ölmesi mümkün. mümkün değil. Ki soğuktan arının ölmediği daha sonra defalarca arıcılar tarafından dile getirildi. Özellikle arıcılar tarafından. Araştırmacılar söyledi ama ben ilk önce arıcılardan toplantılarda söylediklerini duyduğum için söylüyorum. Arıcılar tarafından so yoğunlukla dile getirildiği için ee daha sonradan da insanlar bunu evet Arının soğuktan ölmediğine kanaat getirdiler. Kimse artık kolay kolay soğuktan arı öldü demiyor. Evet soğuk oldu ama arı içerideki gıdanın yeterli olmamasından veya aşırı yavru yapmasından ve gıdayı tüketmesi sonucunda yine gıdanın yeterli olmamasından kayıplara maruz kalıyor. Burada içerideki gıda yeterli değilse aşırı yavru yapıldıysa bunu arıcının kontrol etmesi gerekiyor işte. Yani arıcı için var? Benim gözümde arıcı bu aşırı yavru yapılmasını ve gıdanın azaldığını görmesi gerektiği için var zaten. İnsan hali altında yetiştiriliyorsa bu canlı, yetiştiriciliği yapılıyorsa bu insanın da onu kontrol etmesi gerekiyor. Burada tahmini yapması lazım. Yani benim arım bu gıdayı tüketir ve tekrar gıda gereksinimine ihtiyaç duyur. Bu arımı beslemem lazım. Yoksa <gülüyor> eskiden bir arıcı var mıydı? Besli, besleyen yoktu. Kışta arı hayatını devam ettiriyor muydu? Ettiriyordu. Ama balını hasat eden de yoktu, değil mi? Bir yerde bir müdahale yapıyorsunuz, o müdahalenin gerektiliklerini yerine getirmeniz gerekiyor. Gereken koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Doğal olarak yetiştirin, tamam? Doğal olarak yetiştirin, o zaman balını da almayın. Balını aldığınız zaman İhtiyaç duyuyorsa gerekeni tekrar vermeniz gerekiyor. Evet siz bir miktar balını alırsınız. İşte 10 çerçeve yaptı 5'ini alırsınız. O sene o 5 çerçeveyle kışı geçiriyor olabilir. Ama bir dahaki sene belki 10 çerçeveye gereksinim var. Çünkü bakın öyle seneler geçirdik ki biz yalova koşullarında 3-4 sene ardardı kovan başı ortalama bal verimimiz 1 kiloydu. Bakın hasatta biz 1 kilo bal aldık. Kışlamada kovanları beslemek zorunda kaldık. Çünkü zaten kestanede hiçbir şey yapmadı. Ben hatta takılıyordum. Hani muhabbet kuşu besleyicilerine döndük. Yani. Evet. Artık <gülüyor> ürün <gülüyor> beklemiyoruz. Sadece arı bakıyoruz. yani. Evet, kar yok. <gülüyor> <gülüyor> Habire besleme. Yani şimdi burada <gülüyor> ihtiyacı tespit etmek görmeniz gereken kişi sizsiniz. Kendi aranızın durumu ile ilgili değerlendirmeyi yapacak kişi de sizsiniz. Zarar veya fayda görecek kişi de sizsiniz. O zaman kendi kararınızı kendiniz alacaksınız arkadaşlar. Ben burada size ne anlatırsam anlatayım. Sonuçta siz arınıza kendi istediğiniz gibi bakacaksınız. Ben sadece burada size bildiğim doğruları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, burada gelişimi anlatacağım. Gelişimi anlatırken geçen derste beslemeyi bahsettim. Daha önceden de bahsettim. İlkbahar ve sonbahar beslemelerini bahsettim. Burada besleme şekillerinde iki çeşit beslememiz var. Bir katı iki sıvı besleme. Şerbet veya şurup arıcılar tarafından nasıl istiyorsanız. Bu daha çok tedavi amaçlı kullanıldığı zaman şuruplama yapıyorum araya. <gülüyor> besleme amaçlı kullanıldığı zaman şerbetleme yapıyorum. Kekle besleme, şerbetle besleme olarak iki gruba ayırıyoruz. Bunların artık çok çeşitlileri ortaya çıktı. Artık yani kek çeşitleri ard ardına farklı farklı çeşit kekler. Şerbetleme, işte farklı farklı şerbetleme. Burada ana temada en basitlerini anlatacağım. Diğerlerinin farklılıklarını söyleyeceğim size. Şimdi kekin, bu ikisinin de yapılması şöyle. Önce şerbeti söyleyeyim. Sıvı besleme olarak su ve şekerin karışımı. Su ve şekerin karışımı şeker olarak sakkaroz kullanıyoruz. Yani çay şekeri kullanıyoruz. Toz şeker kullanıyoruz. Toz şeker, kullanıyoruz. Toz şeker kullanmamızın gerekçesi... Ee, En rahat edebildiğim, elde edebildiğimiz şeker olması. Burada sıvı şekerler de tabii ki artık beslemeye daha ön plana çıktı. Kullanılıyor. Şimdi burada sıvı beslemelerde de insanlar şunu dikkat etmiyorlar. Bazıları dikkat etmiyor. Onun için söylüyorum. Teneke ile şerbetler satılıyor. Fakat teneke ile şerbetlerin çeşitleri önemli olan. Yani teneke ile işte gıda sanayinde kullanılan sadece glikoz içerikli. Şerbetlerde satılıyor. Ya bu da şerbet diye bunu alıp kullanabiliyor insanlar. Ama arı beslemesi için kullanılan şerbetler de var. Bunlar fruktoz glukoz karışımı. Sakkaroz da vardır içerisinde. Hepsi dönüşmemiştir muhtemelen karışımı. Ama önceden oranları yazıyordu. Şimdi ambalajlarda oranları yazmıyor. Gerekçesini bilmiyorum. Ama yazmıyor. Fakat bizim kullandığımız sakkaroz. Bizim kullandığımızı arı parçalıyor, glikoz ve fruktoz elde ediyor. Yani sakkoruzu parçaladığı zamanları meyve şekeri fruktoz ve glikoz elde ediyor. Şimdi biz sakkoruzu kullanmamızın sebebi arı bunu parçalayabiliyor zaten. Fakat bunun ne kadar oranda parçaladığı, ne kadar hızlı bir şekilde parçaladığı konusunda çok bir şey söyleyemem. Ama arıcı olarak şunu söyleyebilirim kendim, arı bunu kullanıyor mu? Gayet güzel kullanıyor. Yani bu gece şerbet veriyorsunuz ertesi gün peteye şişiriyor ki bunu parçalıyor kullanıyor. Yani bunun ne kadar hızlı kullanabildiği arının gücüyle alakalı bir şey olsa gerek. Onun için bunun yapılış şekli de 2-3 tip olarak sayabiliriz. Su oranı yüksek, orta su oranında ve koyu su oranında diye şey az su oranında koyu olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada şeker oranı arttığı zaman koyu bir... Burada ikisinin kararını nasıl vereceksiniz? Arıcılar arasında sürekli bir fikir e, kargaşası vardır diyeyim. İşte yavru yaparken sulu şerbetleme yapacaksınız. Veya işte katı şerbetleme yapmayacaksınız depolama yapar gibi sürekli bir e, görüşler ortaya atılır. Şimdi ben şunu göz önüne alarak kendi beslememi de ona göre yaparım. Size söyleyeceğim, tavsiye edeceğim de bu. Karar sizin. Ben tabiattan gelen şeker oranına bakın. Ve tabiattan gelen şeker oranı erken dönemlerde yani sıcak olmayan dönemlerde koyu bitkilerin salgıladığı koyu nektardır. Sıcak dönemlerde bitkilerin salg salgıladığı sulu nektardır. Ben bunu baz alırım. Çok su koymamın sadece kendimi kandırmak olduğuna kanaat getiririm. Yani bidon bidon arılar şerbet taşıyorsunuz. Arıları besliyorum. Bidon bidon şerbet taşıyorsunuz. Ama bunun içerisinde topladığınız zaman yarım çuval şeker varsa ben de burada kaloriyi oluşturacak şey su değildir, şekerdir. Yani ben arının ısınması gayesiyle, petek işlemesi ve yavru beslemesi gayesiyle bunu veriyorsam bunun içerisindeki besin elementi, benim istediğim besin elementi şekerdir. Su değildir. Çünkü ilkbahar döneminde ben arımın ısınmasını istiyorum. Yavru beslemesini ve mumu üretmesini istiyorum. Bunu da şekerle yapacak, suyla yapmayacak. Suyla yapıyor diyen varsa versin suyu, yapsın bakalım. Ama burada işte suyu bol koyup arıya dolu dolu şerbetliği doldurduğunuz zaman sizi tatmin ediyorsa bu sadece kendinizi kandırıyorsunuzdur benim görüşüme göre. Fakat şu var, yalova koşulları için söylüyorum. Ege'de bir arıcıysanız burada iş değişir. Nispi nem düşüktür. İlkbahar döneminde olsa yağış olmadığı zaman kupkurudur ortalık. Ve burada ciddi bir su kaynağı problemi de vardır. O zaman su oranını arttırırsınız. Ona tamam. Bulunduğunuz ilkbahar dönemi de olsun, sonbahar dönemi de olsun. Hangi dönemde oluyorsanız olun, nispi nemin düşük olduğu dönemlerde su oranını yükseltirsiniz. Yani bizim de ilkbaharımızın kuru geçtiği dönemler var. İlla hep Nisan ayı yağışta geçmiyor ki. Bazen mevsim yağış normallerinin altında seyrediyor ve bakıyorsunuz gerçekten toprak kuru. Nispi nem düşük. Ve arının su gereksinimi artıyor. O zaman siz de bunu arttırabilirsiniz. Burada kanaat temin söylediğim gibi tamamen size bağlı. Karar verecek kişi sizsiniz. Ben çok erken dönemlerde eskiden şöyle bir standartımız vardı. Nisan ayının daha erken evresinde katı besleme yapıyorduk. Bundan sonra artık arı, petek işleyebilecek forma gelmeye başladığı zaman sıvı beslemeye geçiyorduk. Böyle bir kanaatle getirebilirsiniz. Bu tamamen sizle etkileyecek bir şey. Temin söylemiştim ya, siz çerçeveyi koyduğunuz zaman bu çerçeveyi istediğiniz şeyi yaptırıyorsanız doğru bir tercih yaptınız ve doğru yolda ilerliyorsunuz. Gene beslemeyi yapıyorken çerçeveyi koyduğunuz zaman ben bu çerçeveye yavru yaptırmak istiyorum dediğinizde koyduğunuz zaman bu çerçeveye sadece şerbet doldurduysanız işte burada sadece şerbeti depolattırıyorsunuz, kullandırtmıyorsunuz demektir. Bu aradaki farkları kendinizi test ederek tespit etmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi bu yapılış şeklinde yoğunluklu olarak arkadaşlar Kullandığımız suyun özellikle temiz su olduğuna emin olmamız lazım. Temiz su olduğuna emin olmadığınız suyu kaynatmanız lazım. Kaynatarak bu için bunun içerisindeki mikrobu öldürmeye çalışıyoruz. Yoğun şekeri karıştırmak için değil sadece. Ve ısınan şerbe şe, suya altını kapattıktan veya ateşten aldıktan sonra şekeri katıp karıştırıyoruz. Direktle karıştırdığınız zaman ne oluyor? Direkt koyup şekeri döktüğünüz zaman sürekli karıştırmanız lazım. Zemine değen şeker karamelleşiyor. Sertleşiyor, daha zor sindirilebilir bir hale alıyor. Onun için bunu karıştırmanızda fayda var. Bunun içerisine karıştırdıktan sonra iyotsuz tuz koyuyoruz biraz veya limon tuzu koyuyoruz. Biraz limon sıkabiliyorsunuz, sirke koyabilirsiniz. Bunlar hep az miktarlarda. Yani 5 litreye bir çorba kaşığı kadar sirke koyabilirsiniz. Bunlar hep asit karakter katması ve çabuk bozulmasını engellemesi gayesiyle kullanılan şeyler. Bugün yaptığımız şerbeti hemen kullanmıyoruz. Evden geldiği kadar sıcaksa bir gün sonra oda sıcaklığına geldikten sonra kullanıyoruz. Kesinlikle sıcak veya ılık şerbet arada kullanmıyoruz arkadaşlar. Hele ki serin havalarda. Şöyle bir mantık uyguluyor. Ya hava zaten soğuk. Demin ben suda hani bir örnek verdim ya. Arı da bak suda sıcağı seviyormuş zaten. Ben bu şerbeti sıcakken vereyim. Şimdi onu veriyorsunuz. Arı çekiyor. Hava serinliyor. Çekiliyor. Fakat şerbeti yedi, bu sefer bağırsaklar çalışmaya başladı. Bu sefer de serinleyince dışkılama ihtiyacı oluşuyor. Ee, İhsal belirtileri görebiliyorsunuz. Bu problemdir. Yani kesinlikle sıcak formda vermiyorsunuz. E, dinlendirip ertesi gün vermeniz daha ideal. Bunun içerisine herhangi bir vitamin ilaç katılacaksa eğer soğuduktan sonra bu katacağınız vitamini bir su bardağında ılık suda karıştırıyorsunuz önce. Ondan sonra bunun içerisine döküp karıştırıyorsunuz. Yoksa topak topak olur. Karışmaz zaten. Bu arada 3 çeşit e, ilaç veriyor.